Merhaba seyirciler Türkiye'nin her tarafına haber bildirinle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer tarık, ona... tarık haber başlıyor. Yaklaşık 23 ona kadar. Tanç haber, TV, Facebook haber, LinkedIn haber, yay, haber, Tumblr, haber. Twitter e Tivsle Madrid Grant Type 7308 YouTube'lar Haber TV ve BBK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler. Diğer görüntülü so sosyal medya hesaplarımızı tanıtacak olursak değerli izleyenler, Pik olayda yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Uptanlı yayında yayın da yayın kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Likel yayındayız. Dike kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. dev işte yayınlayış TV3 kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler daha sesli odalarda yayınlayın, sesli odalardan ee, ulaşabilirsiniz, değerli izleyenler. Ve evet, diğer kanalımız değerli arkadaşlar yun ayda yayındayız, yun ay kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İlk haberimizde hem 23 23.10'a kadar değerli izleyenler dedik. Bahçeli'nin yönesine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Ne kadar samimi görmek isterim. Destekleyeceğiz dedi. Bahçenin çok açıklamalarına kılıçlar Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Ne kadar samimi görmek isterim. Destekleyeceğiz dedi. MHPG'de bile Bahçeli İsteşi Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması durumunda Türkiye'nin NATO üyeliğini bitireceğini ifade etmişti. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'dan Devlet Bahçeli'nin bu sözlerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhur ittifakına bir teklif sunan Kılıçdaroğlu, CHB hazırdır, bekliyoruz. İktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim ifadelerini kullandı. Haber, haber, güncel. Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt, ne kadar samimi görmek isterim, destekleyeceğiz. Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt, ne kadar samimi görmek isterim. Destekleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması durumunda Türkiye'nin NATO üyeliğini bitirebileceğini ifade etmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin bu sözleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhur İttifakı'na destek sunan Kılıçdaroğlu, CHP hazırdır, bekliyoruz. İktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim ifadelerini kullandı. Dünya siyasetinin yakından takip ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci, Türk siyasetinin de en önemli konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımına sıcak bakmadıklarını söylemişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Ankara kriterleri anında işleme koyunmalıdır NATO'dan ayrılmak bile alternatif olarak gündeme alınmalıdır NATO ile var olmadık NATOsuz da yok olmayız dedi bu ifadeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yanıt verdi Amerika Birleşik Devletleri askeri tesislerini Kılıçdaroğlu Twitter'da yaptığı paylaşımda Bahçeli'de NATO'dan çıkmayı önermiş NATO Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı üstlerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise, huvayı milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekini yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin türlü sol kağıdı olsun. CHP hazırdır. Bekliyoruz dedi. Bahçeli ne demişti? Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Finlandiya ve İsveç'in başvuruları süreciyle ilgili NATO'ya sert tepki göstermişti. Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı. Mevcut şartlarda NATO içinde PKK-YPV terör örgütünün arkasında duran askeri, Siyasi ve finansal bazda destek veren ülkelerin varlığı hepimizin malumudur. Gerek İsveç gerekse de Finlandiya bu desteği aleni şekilde, hiçbir utanma emaresi göstermeden vermektedir. PKK'lılar, FETÖ'cüler ellerini kollarını sallayarak bu ülkelerde cilit atmaktadır. NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına olur demek anlamına gelecektir. Türkiye tamam demeden bu iki ülkenin vukuken NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin oldu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. NATO'dan ayrılmak bile alternatif olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Antalya'da feci kaza. Son haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.10'a kadar değerli izleyenler. Kritik MGK bildirisi yayınlandı. Yeni ha harekat mesajı sinyali verildi. Son dakika abone göre MGK toplantısı sona erdi. Yeni harekat başkanı ...başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Türk ordusunun sınır ötesinde yeni bir harekat yapıp yapmayacağı merak konusu olurken... Toplantıdan dikkat çeken kararlar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika MGK toplantısı sona erdi. Yeni harekat sinyali verildi. İşte alınan kararlar. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısı sona erdi. Türk ordusunun sınır ötesine yeni bir harekat yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, toplantıdan dikkat çeken kararlar çıktı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Milli Güvenlik Kurulu, MGK, bildirisinde, güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek harekatların, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayınlandı. Bildiri de, toplantı da, PKKK, de, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içinde ve yurt dışında azim kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi. VGK bildirisinde şunlar kaydedildi. Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuk ile ahre refah ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyetin müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur. Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin kapsamlı ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün bölgede kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği belirtildi. MGK bildirisinde, uluslararası huku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve işbirliği anlayışı ile hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır ifadesi kullanıldı. Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişenin de belirtildiği bildiride, ilgili ülkelere, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve vatandaşlarımızın fiili saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi ve engellenmesi hususundaki sorumlulukları hatırlatılmıştır ifadelerine yer verildi. MGK bildirisinde, Libya'da sağlanan istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının öneminin vurgulandığı, halkın beklentileriyle uyumlu şekilde, milli uzlaşı temelinde adil, Kür ve muteber seçimlerin tüm İBİA satrında düzenlenmesine duyulan ihtiyacın teyit edildiği de aktarıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kritik mi? Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık ona kadar değerli yani. izleyenmiş. Son yarım saatte ikinci gol de geldi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde yukarı Kayseri Spor'u ile Demir Grup Sivaspor İstanbul Atatürk, Atatürk Olimpiyatı'nda karşı karşıya geliyor. Kayserispor 14 yıl sonra kupayı kazanmak istiyor. İlk finali olan Sivaspor ise tarih yazmayı amaçlıyor. Defini maçı başladı. Mücadelenin canlı yayını haberimiz içinden de izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Canlı yayın Kayseri Spor-Sivasspor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayseri Spor ile Demir Grup Sivasspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında karşı karşıya geliyor. Kayseri Spor, 14 yıl sonra kupayı kazanmak istiyor. İlk finali olan Sivasspor ise tarih yazmayı amaçlıyor. D final maçı başladı. Mücadelenin canlı yayınını haberimiz içinden izleyebilirsiniz. Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Kayseri Spor ve Sivasspor kozlarını paylaşıyor. D final öncesinde iki takım teknik direktörü ve kaptanlar iddiasını ortaya koydu. Kayseri Spor kaptanı İlhan Parlak, "Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğunda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz" derken, Sivasspor kaptanı Ziya Erdal, "İki komşu şehir." Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Artık son bir adım kaldı. İnşallah o adımı atıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Mücadele de başladı. Canlı yayın canlı yayın canlı yayın canlı yayın. Bu maçın Maynet üzerinden canlı yayını sadece Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki okuyucularımız tarafından görüntülenebilir. Yayın Onewfootball ve Sport Digital Futsal katkılarıyla gerçekleşmektedir. Ziraat Türkiye Kupasındaki tüm maçlar sadece Almanya, İsviçre, ve Avusturya bölgesi için Onewfootball uygulamasında veya web sitesinde ve ayrıca Sport Digital Futsal'dan izlenebilir. İşte 11'ler: on Kayseri Sport, Dün, Onur, Hoseyni, Altımar, Canole, Kemen, Ramazan, Bertolacci, Emre, Yaman, Mustafa. Sivastor, Ali Şeşal, Ahmet, Abin Dangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestal, Far Erdoğan, Mürader, Yatabare. Geçen sezon Beşiktaş Kupa'ya ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Beşiktaş, Fraportta Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Kayseri Spor bir kez kazandı, Sivasspor ilk kez finalde. Yukatel Kayseri Spor daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılı ekip. 2007-2008 sezonunda finalde Gençler Birliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11 10, 10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Rekorlar Galatasaray'da. Türkiye Kupası tarihinde Rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı Kırmızılı Ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken 18 kez Kupayı Müzesi'ne götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de Kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Sarı Kırmızılı Ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964, 1965, 1965, 1966, 1972, 1973, 1975, 1976, 1981, 1982, 1984, 1985, 1990, 1990 1991, 1992, 1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında Kupa'nın sahibi oldu. 15 ayrı takım kazandı. Türkiye Kupası'nı 59 yıllık geçmişinde şimdiye de 15 ayrı takım müzesine götürdü. Bu şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, VKE Ankara Gücü, Göztepe, Gençler Birliği ve Kocaeli Spor 2'er, Eskişehirspor, Bursaspor Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor'da birer kez mutlu sona ulaştı. 23 ayrı takım final oynadı. Türkiye Kupasının 59 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az bir kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor olan Medipol Başakşehir, ilk kez Adana Demirspor, Bursaspor, Mersin İdman Yurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Ergie Spor, Aytemiz Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaeli Spor 2, Sakarya Spor, Kayseri Spor ve Atiker Konya Spor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi. En çok final kaybeden takım Fenerbahçe. Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu. Trabzon da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü. Türkiye Kupası'nda ayrıca, 6 ay 7 kez finale çıkıp 2 kez Bursa Spor'da 6 kez final oynayıp sadece 1 kez kupanın sahibi olabildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Finali yönetecek hakem belli oldu. Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay söktü. haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.10'a kadar değerli izleyenler. Ünlü isimlerden tepki yağdı. Ahlaklı konser çağdan dedim. Bakar ve Haluk Levent'ten destek geldi. Ahlaklı konser yine orta çağdan güzel bir orta dedi. Son dönemde konseri iptal eden sanatçılar arasından Merek Masol'a katıldı. Mosol'un Ispata konserinin belediye tarafından iptal edilmesinin ardından tepkiler geldi. Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ve Şahin Gökbakar da Mosso'ya destek verdi. Yılmaz paylaşımında ahlaklı konser yine orta çağdan güzel bir orta geldi dedi. Gökbarak ise gençlerin ahlakının kontrol etmek için içiniz mi sözleriyle tepki gösterdi. Halit Levent de yakın dostuna desteğini yandayız. güdüm paylaşımıyla gösterdi. Magazin, Magazin. güncel. Melek Musoya Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Halit Leventten destek. Ahlaklı konser. Yine orta çağdan güzel bir orta. Melek Musoya Cem Yılmaz. Şahan Gökbakar ve Halit Levent'ten destek. Ahlaklı konser. Yine orta çağdan güzel bir orta. Son dönemde konseri iptal edilen sanatçılar arasına Melek Muslu da katıldı. Muslu'nun Isparta konserinin belediye tarafından iptal edilmesinin ardından tepkiler geldi. Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar da Muslu'ya destek verdi. Yılmaz paylaşımında Ahlaklı konser. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi dedi. Gökbakar ise gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi, sözleriyle tepki gösterdi. Haluk Levent de yakın dostuna desteğini yanındayız gülüm paylaşımıyla gösterdi. Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan Anadolu Fest'in ardından Niyazi oyuncu, Apolas Lermi konserleri son anda iptal edilmişti. Konser iptallerine son olarak ise ünlü şarkıcı Melek Mosso eklendi. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Ulu ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Ancak Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi'nin ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir açıklamalarının ardından Mosso konseri Isparta Belediyesi tarafından iptal edildi. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından ise ünlü isimlerden paylaşımlar geldi. Ahlaklı konser. Yeni yeni işler. Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle gündemde olan Cem Yılmaz, Mosso ile ilgili titreden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yılmaz, ahlaklı konser. Yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pas notunu yazdı. Rahat bırakın artık gençleri. Musoya bir destek de Şahan Gökbakar'dan geldi. İptal kararına tepki gösteren ünlü komedyen Melek Mosso'ya yapılan şeyin karşısında sessiz kalmıyorum ve valiliğin aldığı bu kararı kabul etmiyorum. Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın herkes isteği gibi yaşasın. İfaderini kullandı. Meral Akşener'den Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek. Yıllar affetmez şarkısını paylaştı. Alif Levent de destek verdi. Ahbap Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent de yakın dostu olan Mosso'ya destek verdi. Levent, bir konserinde birlikte çekilen videoyu paylaşarak yanındayız gülüm notunu düştü. Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi. Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 25.10'a kadar değerli izleyenler. Üzerimde bomba var, facia son anda önlendi, işte ilk görüntüler geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar yaşandı, facia son, an, son anda önlendi, görüntüler ortaya çıktı. Haber, haber, güncel. Son dakika Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar. Facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı. Son dakika Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar. Acıya son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı. Son dakika Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Üzerinde bomba var diyen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler tarafından vuruldu ve yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Gaziantep Valisi konuyla ilgili ilk açıklamasında saldırganın çok sayıda sabıka kaydı olduğunu belirtti. Hastaneye kaldırılan saldırganın kimliği de belli oldu. Saldırı girişimi anı ise saniye saniye görüntülendi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen şahıs polis tarafından vuruldu. Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, üzerinde bomba var diyen şahsın polis tarafından etkisiz hale getirilmesi anbean görüntülendi. Olayla ilgili ilk açıklama Gaziantep Valisi Gülden geldi. Emniyeti hedef aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen saldırgan, emniyet ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırı girişiminin direkt olarak Gaziantep Emniyetini hedef aldığı ifade edildi. Vali Gülden ilk açıklama. Gaziantep Valisi Davut Gül olayla ilgili, Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi ifadelerini kullandı. Gaziantep valisi Gül ayrıca, Emniyet Müdürlüğü önüne etkisiz hale getirilen kişinin çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi. Kablo düzeneği bulundu. Etkisiz hale getirilen şahsın yapılan üst aramasında kablokluğunun, <gülüyor> bu olmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu profesör Doktor Muammer Aksoy bunları tehbir amaçlı yaya ve araç trafiğe kapatıldı. Olayda ağır yaralan şahsın ambulansla hastaneye kaldırılması ve olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı. Saldırganın kimliği belli oldu. Emniyet Müdürlüğü binası önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak tkisiz hale getirilen saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koç İğit olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunduğu öğrenilen Ümit Koç daha önceden birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi. Valilikten açıklama Saldırıyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El Emniyet Müdürlüğümüz ana giriş kapısı önünde üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar ve sol elinde siyah bir çanta bulunan şahıs, koruma memurlarının üzerine yürümüştür. Akabinde görevli memurlar tarafından gerekli reaksiyon gösterilerek şüpheli silahla etkisiz hale getirilmiştir. Bomba imha ekiplerimizce yapılan çalışmada sahte bomba düzeneği tespit edilmiş, şüphelinin canlı olarak sağlık kurumuşuna sevki sağlanmıştır. Adının Ümit Koç Yiğit olduğu tespit edilen saldırganın çok sayıda suç kaybetti.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 saldırganın kimliği belli oldu Emniyet Müdürlüğü binası önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçit olduğu ortaya çıktı ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğu öğrenilen Ümit Koçiğtinin daha önceden birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi valilikten açıklama Saldırıyla ilgili Gaziantep valiliğin'den yapılan açıklamada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 Adının Ümit Koç Yiğit olduğu tespit edilen saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde detaylı olarak sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi. 2016'da da saldırı olmuştu. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs'ta DH Terör Örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <Gülüyor> Anhaber mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.10'a kadar değerli izleyenler. Bu kadar gol atılabilir mi? Santa yapmaktan bıktılar. Değerli izleyenler. Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. Maçta o kadar çok gol attı ki. Manchester City'nin River Plate'den transfer ettiği 22 yaşına kutlu Julian Alvarez dün Liverpool, Liverpool e, Libertadores ile birbirinden güzel altı gol attı. Julian Alvarez, Liverpool'in Allianza Limay'ı 88-1 mağrup ettiği Copa Libertadores maçında tam altı gol attı. Sosyal medyada gündeme konusu olan Julian Alvarez şimdiden taraftarların sevgisi haline geldi. Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. Maçta o kadar çok gol attı ki. Manchester City'nin River Plate'den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Julian Alvarez, dün Libertadores'te birbirinden güzel 6 gol attı. Julian Alvarez, River Plate'in alianza limayı 8 mağlup ettiği copa Libertadores maçında tam 6 gol attı. Sosyal medyada gündem konusu olan Julian Alvarez şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi. Yeni sezonda Manchester City'de oynayacak olan Julian Alvarez, River Plate formasıyla bir maçta 6 gol attı. 8-1 biten maça damga vuran Julian Alvarez, şimdiden ciltili taraftarların gönlünde taht kurdu bile. Gelecek sezon Haaland'la birlikte Manchester City'de oynayacak olan genç oyuncu, rakiplerine korku vermeye başladı. Sosyal medya skora şaşırdı. River Plate'in 22 yaşındaki forveti Julian Alvarez, Ekibi Alianza Lima'ya Copa Libertadores maçında 6 gol attı Ocak ayında 18 milyon konuda GT'ye transfer olan Alvarez, gelecek sezon Haaland ile birlikte oynayacak. Sosyal medyada taraftarlar bir maçta bu kadar golün nasıl olabileceğini tartıştı. Üstelik bir oyuncunun 6 gol atması da şaşkınlık yarattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Chelsea kapanacak mı? Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.00'a kadar değerli izleyenler. Netflix'in yeni dizisinde buluştular. Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun fragmanı yayınlandı. İşte Kuş Uçuşu konusu oyuncular ve yayın tarihi. Magazin, magazin, güncel. Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun fragmanı yayınlandı. İşte kuş uçuşu konusu, oyuncuları ve yayın tarihi. yeni dizisi kuş uçuşunun fragmanı yayınlandı. İşte kuş uçuşu konusu, oyuncuları ve yayın tarihi. Başrol verini Birci Akala'yı, Miray Daner ve İbrahim Çelikol'un paylaştığı, kadrosunda Burak Yaman Türk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimlerin de yer aldığı Metfliğin yeni dizisi kuş uçuşunun fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Senaryosunu Melih Acemi'nin kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Deniz Yorum oturduğu Kuş Uçuşu, 8 bölümden oluşuyor. Kuş Uçuşu, 3 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak. Kuş Uçuşu konusu. Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş ucusu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X yeni gelmekte olan Z kusagının carpsısını gözler önüne seriyor. Ormanda bir avcı tarafından izlenmenin serinliğini omuzlarında hisseden ekskursadı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni meclisleri ve influencer'ları anlamaya çalışırken asıl büyük değişikliğin farkında değildir. Orman kanunlarını dikkate almayan kuşların hırslarının peşinden gitmeye başlamasıyla beraber bakış açıları, yaklasınlar ve hedefe giden yolun yönülmesi şekli tamamen değişti. Yukarılara tırmanırken Cot calısmanın erdemine güvenmek yerine kus ucusu gitmeye çalışan Aslı'yı merkezine alan hikaye, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için verilen mücadeleyi anlatırken hedefine gudumlenmiş Aslı'nın yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak. Ana sayfaya dönmek için tık. haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.10'a kadar değerli izleyenler. Ünlü aktör, hayatını kaybetti. Ünlü aktör hayatını kaybetti. Amerikalı ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti. Amerikalı ünlü aktör Ray hayatını kaybetti. Menajeri Jennifer Craig, Amerikalı ünlü aktör Ray Liotta'nın 67 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Liotta'nın film çekimi için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi. Martin sesinin suç klasiği olan Don Ferdas'la kariyerinde çıkış yapan, Birçok başarılı performansın altına imza atan Amerika Birleşik Devletleri'li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti. Liotta'nın Langerous Haters* filmini çektiği Dominik Cumhuriyetinde uykusunda öldü belirtildi. Liotta, Jonathan Demme'nin yönettiği Someti'nin dildi altın küreye aday gösterildi ve ardından Field of Dreams'de yasaklı Chicago süperstarı Spoiless Joe Jackson'ı canlandırdı. Ardından, *Scorsese'nin mafya destanı Godfellas'ta Robert Niro ve Joe Pesci'nin karşısında, yerinin belirleyici rolü olacak olan Gangster Hem Hill'i oynadı. Nicholas Plymouth'in Sjorsese ile birlikte kitabından uyarladığı Don altı dalda Oscar aday gösterilirken, tek kazanan pesci oldu. Film, tüm zamanların en iyi filmleri listelerinde sıklıkla üst sıralarda yer alıyor. Aktörün diğer unutulmaz rolleri arasında Hannibal, Narc, Roe, Joplin, Killing, Hemsoftree ve Revolver yer alıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.10'a kadar değerli izleyenler. Mesut Özil'den itiraf geldi. Size gelirim dedi. Endonezya'ya yatırım yapan Mesut Özil bir gün bu ülkeye transfer olabileceğini söyledi. Tecrübe yıldız şu an için Fiyabahçı ile konsolatının devam ettiğini ve İstanbul'da mutlu olduğunuz kaydetti. Mesut Özil'den itiraf geldi. Size gelirim. Endonezya'da yatırım yapan Mesut Özil, bir gün bu ülkeye transfer olabileceğini söyledi. Tecrübeli Yıldız, şu an için Fenerbahçe ile kontratının devam ettiğini ve İstanbul'da mutlu olduğunu kaydetti. Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Endonezya'da yatırım yapan ve bu ülkeye giden tecrübeli Yıldız, kariyerinde bir Endonezya'ya transfer olabileceğini söyledi. Mesut Özil şu an için ise Türkiye'de mutlu olduğunu kaydetti. Ayrılırsam size gelirim. Fenerbahçe ile kontratım devam ediyor sözlerini kullanan 33 yaşındaki futbolcu, şu an Türkiye'de mutluyum. Çünkü ailem orada yaşıyor. Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağını sorarsanız, Bali United'da transfer olmakla ilgilenebilirim. Ayrılırsam size gelirim açıklamasını yaptı. Öte yandan Mesut Özil. Endonezya'da yapmak istediklerine ilişkin de konuşurken, İstiklal Camii hakkında gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorum. Ondan sonra belki ailemle Bali'de tatil yapabilirim ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ozan Tufan transferinde olay iddia. Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütü... Ana haber rütterimiz devam ediyor yaklaşık 23.10'a kadar değerli yani. izleyenler. İfşa etti, üst katında Ruslar dedi. Ebru Polat sonunda patladı, üst katında Ruslar geçimiz Geçtiğimiz gün takipçilerinin itiraflarını paylaşarak gündeme gelen Ebru Üst komşusunu ifşa etti, Ebru üst katındaki Rusların izleni olmadan çalış, çalıştık, çalıştıklarını söyleyerek sürekli kapısının çalındığını itiraf etti. Ebru Polat sonunda patladı, üst katında Ruslar Geçtiğimiz gün takipçilerinin itiraflarını paylaşarak gündeme gelen Evropolat üst komşusunu ifşa etti. Evropolat üst katındaki Rusların izinleri olmadan çalıştıklarını söyleyerek sürekli kapısının çalındığını itiraf etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Evropolat son günlerde takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak dikkat çekiyor. 18 itirafları şaşkınlıkla paylaşan Evropolat üst katındakilerle ilgili ifşasıyla dikkat çekti. Evru Polat sürekli kapısının yanlışlıkla ilgili çalınmasından rahatsız oldu. Polat paylaşımında aynı dert bende de var diyerek komşularını ifşa etti. Üst katında Ruslar protest tırnak yapıyor, gizli gizli çalışma izinleri yok parayı indiriyorlar. Yanlışlıkla arada bize geliyor Rus müşterileri. Vallahi bizim ülkemizde herkes ekmek yeri bir bizim halkımız yiyemiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Netlik. Diyenler simidin fiyatını duyunca adeta çıldırdı. Hayatının şokunu yaşadı. Pendikte şoke eden olay. Simidi pahalı bulan müşteri fırıncıya saldırdı. Pendikte bir vatandaş simit almak için girdiği fırında simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibini yumruklarla saldırarak darbetti. İşletme sahibi aldığı darbeler sonrası yere yıldı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün pendikte hizmet veren bir fırında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırına müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simidin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezbih arkasına geçen vatandaş, Diçer'e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere gıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu. Aşağıdaki fırında 3 lira, sizde neden 4 lira? Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor diye konuştu. Fırıncıya saldırı kamerada. Fırıncıda yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteriyle fırıncı tartışıyor. Tezgahın arkasına geçen müşteri fırıncıya yumruklarla saldırıyor. Fırın çalışanları ise müşterinin saldırısını engellemeye çalışıyor. Ana sayfaya dönmek için tık. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23 a kadar değerli izleyenler. <gülüyor> Grafik teklif kabul edildi. Vergi listesine alsa uygulanacak. Meclisten geçti. Bankacılık kanunu teklifi kabul edildi. Bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde karanamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve görüşme sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. Meclisten geçti. Bankacılık kanunu teklifi kabul edildi. Bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda ve 6155 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda ve 6155 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Bankacılık kanununda yapılan değişiklikle sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletildi. Mevcut halinde, sadece gerçek kişilere ait olan mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamında iken yapılan değişiklikle resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonu sigorta kapsamına dahil edilebilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, tasarruf mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından belirlenecek. Risk esaslı sigorta priminin oranı, Yıllık bazda sigorta yata bir mevduat ve katılım fonunun bindesini aşamayacak. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun TMSF idari yapılanmasındaki görev dağılımı kurulacak yeni daireler üzerinden değiştirilecek ve müdürlük sayısı artırıldı. Vergi istisnası uygulanacak. Kanuna göre şirketlerin döviz tevdiat hesaplarını çevirerek kur korumalı mevduata yatırması halinde vergi avantajının süresi uzatıldı. Buna göre... Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve yerel seçimlerden önce şehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar, Belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde5'i aşmayacak şekilde kesilecek. Hükümlülerin COVID-19 izin süreleri uzatıldı. Teklif eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da COVID-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre... Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.10'a kadar. Değerli izleyenler, Tür Türkiye Büyük Millet meclisine sunuldu? Artık bir ilk internette yeni düzenleme yolda. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası da hissedecek. Son dakika, teklif meclise sunuldu. İnternete yeni düzenleme, hapis cezası geliyor. Son dakika haberi, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifli, internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. Öte yandan internet haber siteleri de artık ilanlardan faydalanabilecek. Yeni düzenlemelerle ayrıca yanlış bilgiyi yaymaya da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Son dakika, dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan 40 maddelik yasa teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerin ortak imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, başkanlığına sunuldu. 40 maddelik teklif. AK Parti ve MHP'li milletvekillerin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 40 maddelik yasa teklifi, basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair değişiklik öngörüyor. Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan yasa teklifi ile, sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yasal Denetim Teklifli, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda da değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla içeriğin çıkarılması, Erişimin engellenmesi kararlarının uygulama merceği noktasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ve erişim sağlayıcıları birliğinin görev ve yetki alanı belirleniyor. Çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için birliğe ilave görevler veriliyor. Kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak birliğe yapılan müracaatlara ilişkin yapılacak itirazlarda takip edilecek yargısal denetim usulü hususunda düzenleme yapılıyor. İlave düzenlemeler geliyor. İnternet ortamında işlenen suça konu yayınların içerik veya yer sağlayıcısının belirlenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilecek katalog suçlarda, yurt içi yurt dışı ayrımı kaldırılıyor. Kanunla düzenlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarına yönelik, muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, raporlama yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi, çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumunun sağlanması, yargı mercilerinin bilgi taleplerine süresinde ve doğrudan cevap verilmesi, kullanıcı haklarının korunması, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlarda kriz planı oluşturarak etkin önlemler alınması gibi hususlarda. Avrupa Birliği'ndeki regulasyonlara ilişkin gelişmeler de göz önünde bulundurularak ilave düzenlemeler yapılıyor. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Teklifle, Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saygı ile, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenleniyor. Endişe, korku veya panik yaratmak saygı ile, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Suçu, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Üstüye yetki veriliyor. Ayrıca, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanununda öngörülen değişikliklerle, şebekeler üstü, top, OTT, internet tabanlı, hizmetler teklifle tanımlanıyor. Türkiye'deki herhangi bir mevzuata tabi tutulmadan sunulan bu hizmetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, BTK, tarafından yetkilendirilen ve benzer hizmeti sunan işletmeciler açısından haksız rekabet oluşturduğu için Türkiye bu hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki veriliyor. Böylelikle, BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini teminen tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlanma, mali yükümlülükler gibi bazı yükümlülüklere tabi tutulması amaçlanıyor. Failde özel kast, gerçeğe aykırı bilgide özel nitelik ve eylemde elverişlilik aranacak. Değişiklik teklifiyle, Yalan haberin vardığı nokta ve etkileri dikkate alınarak dezenformasyonla mücadele kapsamında bir taraftan idari tedbirler güçlendirilirken diğer taraftan 5237 sayılı kanunun kamu barışına karşı suçlar bölümünde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığıyla müstakil bir suç ihlas ediliyor. Bu doğrultuda sırf halk arasında endişe, panik yaratmak saygı ile ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilginin Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılması sonuç olarak düzenleniyor. Böylelikle failde özel kast, gerçeği aykırı bilgide özel nitelik ve eylemde elverişlilik aranacak. Teklifli, internet haber sitelerinde cevap ve düzeltme hakları açık bir şekilde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılmasıyla erişimin engellenmesi durumlarında da düzeltme ve cevap metninin bir hafta süreyle yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor. Basın kartlarına düzenleme Teklifle, yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve ifade özgürlüğü ile ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceği kanunla yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede, yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve ifade özgürlüğü ile ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartı verilecek kişilerde aranacak şartların kanunla düzenlenmesi öngörülüyor. Yabancı medya mensuplarının basın kartını hangi şartlarda alacağı düzenlenerek, Basın kartı alım işlemlerinde karşılıklılık esasının da gözetileceği hüküm altına alınıyor. Basın kartı başvurularını değerlendirecek komisyonun kimlerden teşekkül edeceği, üye sayısı, görev süresi ile komisyonun başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağını takdir edecek. Basın kartı ilkelerine uymayanların kartı iptal edilecek. Basın kartı sahibinin, sahip olması gereken nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması halinde bu durumda komisyon değerlendirmesine gerek kalmadığından basın kartının başkanlıkça iptal edilmesi öngörülüyor. Basın kartı sahibinin, basın ahlak esaslarına aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunması halinde basın kartlarının komisyon kararıyla iptal edilmesi düzenleniyor. Adil sicil kaydı önemli olacak. Basın kartı sahibinin, Gerekli nitelikleri kaybettiğinin anlaşılması neticesinde basın kartının iptal edilmesi halinde iptal tarihinden itibaren bir yıldır. Basın ahlak esaslarına aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunması neticesinde iptal edilmesi halinde ise 5 yıl süre boyunca yeniden basın kartı düzenlenemeyeceği hüküm altına alınıyor. Adli sicil kaydında basın kartı verilmesine engel bir suçtan mahkumiyeti bulunan kişilere bu mahkumiyetler adli sicil kaydından silinmedikçe veya yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmedikçe basın kartı düzenlenmeyecek. Basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, komisyon üyelerinin belirlenmesi, çalışmak ve karar alma usulleri, başvuru türleriyle başvuruda istenilecek belgeler başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Basın kartı sahiplerinin kazanılmış haklarını korumak amacıyla düzenleme yapılıyor. İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor. Değişiklik teklifiyle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor. Böylelikle internet haber siteleri de ilanlardan yararlanabilecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte tarikabey.com'a Instagram'da tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar, yeni sonra çıkın.